Merhaba dostlarım. ben Serdar ve ben bir kitap çıkardım. <gülüyor> böyle bir gelişmem oldu ki böyle gelişmeler hayatında büyük gelişmeler oldukça ben de sizlere aslında haber etmeye devam edeceğim. Burada iletişimi kesmedim. Bu gelişmeyi de paylaşmak isterim. Şöyle şeyini göstereyim böyle bir şöyle yok çok yakından gösterince çok parlıyor şu olmuyor. Ee, Kapağı böyle Murekip Yurt isimli bir kitap çıkardım Karakum Yayınlarından hmm, yakın zamanda yazmadım aslında oldu ee, bir bir buçuk sene oldu ben bunu yazıldı ee, ama sonunda çıktı uzun bir süreden sonra o kitabı çıkarmaya başlamıştı i̇şte yani YouTube dışında neler yapıyordum neden zaman ayıramıyordum nasıl şeylerle ilgileniyordum ee, dediğiniz zaman işte bununla böyle şeylerle ilgileniyordum. Ee, tabii bu çıkan bir kitap. Çıkmış olan bir kitap. Daha yazdım var. 3-4 tane daha kitap duruyor kenarda. Ee, hazırda bekliyorlar. Ee, olsun bekleyebilirler. Sıkıntı yok. Sabrettikçe demek ki bir şeyler oluyor. Ee, böyle bir şey çıkarmış olduk. Ee, değerli editörlerimle falan birlikte. Hep birlikte. Bu güzel oldu. Ee, bunu bu, Buraları ben zaten şu ekran kenarına... Ee, bir büyük ihtimalle kart koyarım veya aşağıya bir yere açıklamalara bir link falan bir şey de bırakırım oralardan ulaşabilirsiniz zaten Google'a yazınca direkt mürekkep yurt yazınca çıkacağını düşünüyorum ee, öyle <gülüyor> böyle bir gelişme oldu biraz inişli çıkışlı bir yol oldu ee, uzun bir süreç oldu biraz da tabii yoran bir süreç oldu ama bir şekilde başardık ee, bu böyle bunu böyle duyurmak istedim çünkü önemli bir gelişme ben hep böyle hikaye bir şeyler falan yazıyorum ki size de bahsediyordum ee, yazdım hikayeleri bazen böyle tizliyordum ediyordum ee, hatta diğer kanalda e, bir iki seni böyle sesli bir şekilde okudum ama sesli bir şekilde okuduğum hikayeler buna dahil olanlar değil onlar başka şeyler korku hikayeleri. Ee, ama şey yapıyordum böyle ara ara diyordum bakın bir şeyler yapıyorum ama tam bahsedemiyorum gibi veya başka şeyler falan da uğraşıyorum derken aslında bunlara kastediyordum ee, tabi sadece bunlarla uğraşmıyorum yani sadece kitap yazmakla uğraşmıyorum yani oyun proje, oyun projelerini falan da hikaye yazıyorum işte gig Yapar'da falan da sitede yazılar yazıyorum dosya konular incelenmeler falan yazıyorum ee, ya böyle Yazı yazı işleri yazı işlerinde çok bürokratik oldu yazı işleri değil yazarlık yapıyorum yani ben normal şeyim bu normal uğraş alanım bu uzmanlık alanım bu böyle bunu böyle duyurmak istedim Tabii bu videonun bu kanala gelmesi demek şu demek değil ben içerik çıkarmaya devam edeceğim demiyorum burada ama böyle gelişmeler oldukça bu büyük <gülüyor> bir gelişme çünkü. Yani in inanın bana çok uzun zamandır şeye bakıyordum. Okey acaba ilk e şey ne zaman çıkacak? İlk somut adım ne zaman çıkacak diye böyle bir bekliyordum. Onu pek tek istiremiyordum. O oldu sonunda. E oldu onu başardım. O güzel bir şey. İnsan için rahatlatan bir durum. E tabii ben kendimi tanıyorsam benim yine kıçım kışında Yine olduğum yerde durmam. Acaba sonra ne olacak diye düşünürüm. Onu takıntı haline getiririm. Neyse önemli olan bu değil. Ya önemli olan şey, o şey işte bu kitabın <gülüyor> çıkmış olması. Ee, öyle yani eğer ilgilenenler varsa, merak edenler varsa e, az önce söylediğim yerlerden açıklamalardan ve yukarıdaki kartlardan bir yerden e, tıklayarak ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Neler, neler e, düşüneceksiniz? Nasıl duygular uyandıracak? E, onu çok merak ediyorum. E, ama dediğim gibi bu Düzenli içerik gelmeyecek e, kanalda ama böyle hayatımda gelişmeler oldukça, böyle büyük e, durumlar falan oldukça e, ben sizlere haber edeceğim. Başka şeyler de dahil bunu Yani iletişimi ke kesmeyeceğiz, e, kokmayacağız. Öyle bu güzel e, durumu, bu güzel <gülüyor> haberi e, paylaşmak istedim. E, Youtube'da o kadar aktif olmayabilirim ama gördüğünüz gibi e, işlere devam ediyorum üretmeye devam bir şeyler yapmaya devam evet, çok e, <gülüyor> teşekkürler e, Bu anı diyeyim benimle paylaştığınız için e, dediğim gibi e, okuyun merak eden varsa ilgilenen varsa okusun veya serdar de neler yapıyor acaba veya nasıl şeyler ilgileniyor Aslında tahmin ediyorsunuzdur kitabın konusunu içeriğini yani böyle o kadar sizi şaşırt, şaşırt şaşırtacağını düşünmüyorum Aa, evet doğru falan böyle bir küçük küçük şeyler aydınlanma anları yaşarsınız zaten. Ee, tanıdıkta da gelecektir. Böyle okuyunca şey yapacaksınız. Aa, burası acaba falan diye böyle yavaş yavaş şey yaptığınız anlar olacaktır. Ee, evet. Yani okuduğunuz zaman e, neler düşüneceğinizi nasıl yorumlar yapacağınızı çok merak ediyorum. Öyle olduğunda bana ulaşmayı unutmayın. Ee, Instagram'dan veya Twitter'dan. Ee, aynen. Çok teşekkür ederim. O zaman başka sefere görüşmek üzere. Hatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.